Bugün 21 Nisan 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Günün ilk saatlerinde yay burcunda boşlukta ilerleyen ay saat 6.52'de Oğlak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün başarıya odaklanacağımız için kariyer ve sorumluluklarımızı da ön plana alabiliriz. Sabah saatlerinde ay Boğa Burcu'ndaki güneşte üçgen açı yapacak. Güne dengeli ve güvenli enerjilerle başlayabiliriz. İş ve kariyer konularında verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız mümkün. Sosyal yaşamdaki konumumuz ve insanlar üzerinde bıraktığımız etki bugün çok tatmin edici de olabilir. Karşı cinsle ve yakın çevremizdeki kişilerle de uyum sağlayabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Oğlak burcundaki Ay, Balık burcundaki Mars'la etkinleşecek. Olumlu bir açı içerisinde olacak. Fiziksel gücümüzü, cesaret ve özgüvenimiz artabilir. Fiziksel aktiviteler ve spor için bunu değerlendirebiliriz. Açık hava yürüyüşleri ve doğada zaman geçirmek de faydalı olabilir. Kişisel inisiyatif alabileceğimiz işlerde güvenli adımlar atabiliriz. Akşam saatlerinde ailemize vakit ayırmak, arkadaşlarımızla ve sevdiğimiz kişilerle buluşup çeşitli aktivitelerde yer almak bizi mutlu edebilir.